Üstad Krakalan hepinize merhaba arkadaşlar ben Emrah'ım bugünlerle birlikte Brawl Stars'da Büyük oyunda nasıl hiç oyun kaybetmeden maç alacağız Hepsinde nasıl yapacağımızı göstereceğim Öncelikle bu şu pemi görüyorsunuz ee, Level 10 abi yıldız gücümüz de var Aksiyonumuz da var Kupamızda 24 Neredeyse 0 Diğerleri saat düşme ihtimali düşme ihtimali yok İşte gördüğünüz gibi gideceğiz abi Büyük oyuna girdiğimizde girelim hatta iş yapmayalım biraz süresi azaldı 30 dakikalık bir şey kaldı kaldırılacak Evet şu anda şey geldi gördüğünüz gibi şu anda hepsinin bak canlar falan az yani levelleri düşük levelleri düşük olduğu için Türkiye daha easy easy geçiyor maçlar yani çok rahat bir şekilde alacağızdır diye tahmin ediyorum öyle olur genelde Abi ben bunu bu güncelleme gelmişti ya Hani daha şey olmadan önceki o zamandan beri Allah seni asla O zamandan beri şey yapıyordum yani Planlıyordum lakin Ya zaten bu Benim hesabı normal oyunda olan Kişiler görmüştür herhalde bu PEM'i Baya şaşırmışlar Ulan niye Olan kaç dakika oldu 40 saniyedir daha yüzde. Ulan ne anlatmışım be Ne dedim ben bile anlamadım ha Neyse devam geçiyoruz buraya hızlı bir şekilde Buraya kesmeyeceğim ama izleyelim kaç düşünmüşsünüz ben giremedim gerife bir türlü Buraya hey, hey, hey, hey, hey. iyi geldi ha he. hızlı hey. ben bir kitlenirsem taranla daşırım diye düşünüyorum şöyle atalım heh şimdi gel reisi Tamam abi çok güzel tamam aldık bir Dotu aldık Kaçman lazım oğlum senin Senin kaçman lazım reis Aynen bu şekilde Bak, 38 saniye kaldı easy bir şekilde aldık Adamların levele bakıyoruz Evet bir tane şey var sadece 7 levelli O da, o da iyi Şey evet öyle şeyler işte Gördüğün gibi gayet kolay bir şekilde aldık bir iki el daha bir bir de şey olmaya çalışacağım boss olacağım abi ardı çayımızı yürümde yalama bir şey aha boss olduk tek attıkla kardeş saklanma ben gelin bakayım bana üstüme bekliyorum sizi gelin ama kaçacağım yani ne kadar şey olsan da, levelin iyi da Kaçmazsan Bu kadar adama karşı sıkıntı çıkabiliyor Ama bak şeyinde Yıldız gibi var he Collect'in Gel bura gel Ulan Hepini de tek kurşunumu yatırıyorum Bu adamlar benimle çıkaramaz bile oğlum benim canım yenileniyor la canım yükseliyor Allah <gülüyor> Dursam ben şu an canımı fırlayacağım, yani. iş şey yapmazlar Hepiniz niye bir anda bastırdınız lan Cık, Bu hiç iyi olmadı bu hiç iyi olmadı Kaçmam lazım Yavaşlattırdığında çok şey olur ya kötü olur. Abi yine mi ki mekana geçelim. Daha o oh, 30 saniye atmış. Abi bu adamlar cık. 50 bin'den aşağı düşüremezler beni. Düşebilir miyim lan 50 bin'e? Denice bakalım. o kadar oh, dinlilik olmasın lan kardeş düştü bile aa yani. öldüremezler yani 32 iyi iyi gayet kolay bir şekilde aldık ne kadar şarpsakta en fazla kaçmadık evet biri niye yok lan karakteri ben dört tane karakter görüyorum neden bir gözükmüyor tuttuk abi artık pemle ben yeterince beklettim düşünüyorum pemine artık kupa kasıcam 750 taşırım bundan sonraki video pemin 750 kupa oluşudur abi net öyle yapacağım evet. <gülüyor> o zaman şöyle bir bunu da yaptığımızda göre Pem'le çifte belaya ben mi gireyim Tek başıma gireyim çiftte belaya Bu arada artık en iyi maçlarımızı yapalım Pem'le ya Max Kupa'dayız Ma Max Kupa nedir ya? Max karakterdeyiz Max Level'liyiz Daha fazla Max kelimesini kullanmak istemiyorum Son Level'deyiz kardeşim Yıldız gücümüz var Kimse bize kafa tutamaz Evet Tanrı öldü Allah'ım yarabbim oydukları isme bak ya Gel gel Demek olmayı seçtin ha? Ya niye, niye alırsın sen onu? Sen de gel Ölümün kafa adam Easy easy Neredesin lan? Burada ufak bir yine kesiyorum yine böleceğim ama video iz, e, izlemelere baktığımızda gayet iyi ama abonelere baktığımızda %96 Kişi abone olmayan kullanıcılardan verileri şimdi göstereceğim yanında görürsünüz şimdi siz Evet bir kanala abone olun like atın kendinize bakın hadi devam ediyoruz videoya Şimdi o zehiri ölür der, kendi kendisine ölecek muhtemelen onu bulana kadar. Böyle bir şey oluyor hep ben burada gördüm mü? hayır gördüm tamam sen var ya sen neysin öyle ya iyi saklandın ha abi gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde gidiyoruz şu anda ben burada of of 176 ya dedi lan e verdi bir de şey yapmak istiyorum ben troll yapmak istiyorum trollü bir dakika şimdi bir video çizegisi yapıyorum aklımda neler yapacağımı düşünüyorum Pemle, Pemle iki video gelecektir Bir maç daha atıyorum Pemle şu anda Pemle güzel videoları gelecek garanti Çok güzel videolar gelecek Lan oğlum, adam içime girip girip çıkıyor böyle şey İçime girip girip çıkıyor nedir ya dolanıyor etrafında şey mermiyi tutturamıyor. Onu alırsan ölürsün. Sana onu alırsan ölürsün dedim ama. Allah'ım da 4 kişi kalmışlar. Kim bu reis? Toko reis, affet. Beni akşamüstü akşam üstü. Ay. Bunlar da çok tatsız oluyor baya Şuna bak Kaç saniye o Ooo telegram abim, dur bir saniye Sonunda 5 rütbeyi gördü Ne zamandan beri Bayağıdır bayağıdır böyle nereden baksan bir 4-5 aydır pem böyle. Full level'li Max kullanmayacağım full level'li Olarak gidiyordu en sonunda full level 0'lık 4'ü yükseltmeye başardım yani sonunda yapabildik bunu atacağım bu videoyu artık bu Aslında bak 4-5 kere çekmiş şimdi bu herhalde ya ben sıfır yaptı ee, sıfırdan anasını nikahını full dediğimden beri kullanıracak hile. Evet abi şu an kaçtık olduğu hakkında bir fikrim yok videonun ama önemli yok Neyse zaten kabul edelim kendinize iyi bakın abi salacakla kalın videoya Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolara gelecek hadi bakayım.